Evet arkadaşlar gastrit videolarına başladık. Karambol tohumu zencefil kürü. Az miktarda siyah tuz, bir çay kaşığı karambol tohumu ve bir miktar zencefil karıştırarak çay şeklinde demleyin ve soğuduktan sonra günde 2-3 tatlı kaşığı alın. Yoğurt bal muz kürü. Gastrit ağrını hafifletmede önemli rol oynar. Yoğurtta bulunan probiyotikler gastrite neden olan bakterilerin mide asidinin korunmasına yardımcı olur. Bal veya muz karıştırarak günde 2-3 kase yoğurt yemek gastrite faydalı olur. Papatya kürü. Ani aralara karşı rahatlama sağlayarak bağırsak duvarlarını yatıştırıp gazı ortadan kaldırır. Ayrıca mide iltihabı ve mide yüzyarı riskini azaltabilir. Bir fincan suya 1-2 kaşık kurutulmuş papatya ekleyin ve 5-10 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra için bir hafta boyunca devam edin. Çilek yaprağı kürü. Çileğin içinde antoksin özelliği ve fenolik bileşiklerin yüksekliği gastrit iyileşmeye yardımcı olabilir. Bir bardak suya bir çorba kaşığı çilek yaprağı karıştırın. 5 dakika kaynadıktan sonra soğutun ve günde 2-3 kere için. Gastrit semptomları geçene kadar bir hafta devam edin. Baldı zencefil kökü kuru. Etkin antiinflamatuvar ve antibakteriyel özellikleri yardımıyla gastrit tedavisinde kullanılabilir. Bir bardak suya doğranmış zencefil kökleri ekleyin. 10 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Daha sonra bir şeker kaşığı bal karıştırarak günde 2 veya 3 kere için. Zencefil köklerini içiylemek de oldukça faydalıdır. Ancak kan inceltici ve tansiyon ilaçlarını olumsuz etkileyebilir. Portakal Nergisi Kürü Ocağa tencereyi koyun. İçine bir bardak su ekleyin. Tepeleme bir tatlı kaşığı portakal nergisini suya ilave edin. Kaynadığında ocaktan alın. Ilınması için bekleyin. Ardından süzün. Günde bir defa akşam yemeklerinden iki saat sonra bu suyu bir ay boyunca için. Ihlamur papatya kuru, ıhlamur papatya kuru nane kürü. Tencerenin içine bir buçuk bardak su koyun. Tepeleme birer tatlı kaşığı ıhlamur, papatya, kuru nane ekleyin. 7-8 dakika kaynatın. Kaynadığında ocaktan alıp süzün. Sabah, öğle ve akşam aç karnına bu suyu için 10 gün süreyle devam edin. Karnabahar kürü. 150-200 gram karnabaharı küçük küçük doğrayın. Bir tencereye 1,5 bardak su koyun. Karnabahar parçalarını ilave edip kapağını kapatın. 5 dakika kaynatın. Bunun hem suyunu için hem de haşlanan karnabaharı yiyin. Bunu 21 gün yapın. Bunları salata yapıp veya üzerine yoğurt dökerek tüketebilirsiniz. 7 dakikanın üzerine çıkarsanız iyileştirici özelliğini kaybeder. Tuz, şeker kürü. 1 litre ya da 4 bardak su içerisine 1 çay Kaşığı tuz katın. Ardından 2 yemek kaşığı şeker ekleyerek iyice karıştırın. Günlük kısa aralıklarla bu sudan için. Zencefil kökü bal kürü. Bir fincan kaynar suya 1 çay kaşığı taze doğranmış zencefil kökü ekleyin. 10-15 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra hazırlanan bu karışıma bal katıp yavaş yavaş uydurmayın. Midenizi daha iyi hissedene kadar bu yatıştırıcı karışımı günde 2-3 kez için. Alternatif bir çözüm olarak da yarım yemek kaşığı zencefili suya biraz bal karıştırın. Ve bir hafta boyunca günde iki kez yemek yemeden önce bu karışımdan için hatta küçük bir parça taze zencefil kökü çiğnemek ya da zencefil kapsülü kullanmak da kasir tedavisinde etkilidir. Önemli bir not yüksek tansiyonu olanlar zencefil kullanmamalıdır. Doktora sormakta fayda var. Elma sirkesi üzüm suyu kürüp. Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı organik elma sirkesi katın. Bu karışımı yemek yemeden yaklaşık yarım saat önce için. Kendinizi iyi hissedene kadar yönteme devam edebilirsiniz. Alternatif olarak bir bardak organik üzüm suyunu yine bir çay kaşığı organik elma sirkesi ile karıştırın ve bu karışımı günde iki kere için. Karbonat şeker kürü. 1 litre suya yarım çay kaşığı karbonat ve 4 yemek Kaşığı şeker katın. Bu karışımdan günde 2 defa içebilirsiniz. Fesleğen, zencefil, kaya tuzu, kürü. Fesleğen suyu ve zencefil suyunu eşit miktarlarda karıştırın. Mide ağrılarını hafifletmek için günde 2-3 defa için. Ayrıca bir bardak su içerisine fesleğen yapraklarını koyarak bunları 10-15 dakika kadar kaynatın. Bu karışıma bir tutam kaya tuzu ilave edin ve birkaç gün içerisinde bu karışımı tüketin. Nane yaprağı, bal kürü. Bir çay kaşığı kurutulmuş nane yaprağını bir fincan suyun içine katın ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatın. Karışımı tatlandırmak için bal katıp için midenizi yatıştırmak için nanenin sakız çiğlenebilir veya 3 defa nane çayı içebilirsiniz. Papatya limon suyu bauturu. Bir su bardağı suya 2 çay kaşığı kurutulmuş papatya katın ve 10 dakika kadar kaynatın. Tadını güzelleştirmek için içerisine biraz limon suyu ve bal katın. Hazırladığınız bu çay karışımını 2-3 ila 3 gün boyunca günde bir defa için. Karambol tohumu, zencefil kürü. Biraz siyah tüze birlikte bir çay kaşığı kurutulmuş karambol tohumunu ve zencefili karıştırın. Bir bardak sıcak suya bu karışımdan bir çay kaşığı ekleyerek günde 3 kez için. Başka bir çözüm olarak da bir bardak ayran'a bir çay kaşığı karambol tohumu tozu, yarım çay kaşığı siyah tuz ekleyin. Bu karışımdan günde 2 kez için 4 çay kaşığı karambol tohumu ile 2 bardak suyu su yarıya inene kadar kaynatın. Bu karışımı süzgeçten geçirerek günde 2 kez yarım fincan için. Çilek ve sıcak su kürü. 1 bardak sıcak suya 1 çorba kaşığı kurutulmuş çilek yaprağı ekleyin. 5 dakika demlendirdikten sonra süzün. Gastrit semptomları azalana kadar günde 2 ya da 3 kez bu çaydan için. Gastriti önlemek için günde birkaç çilek yiyebilirsiniz. Rezene tohumu bal. Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı rezene tohumu ekleyin. Ardından üzerine bir kapak kapatın ve 10 dakika boyunca demlemeye bırakın. Sonrasında süzün ve içerisine biraz bal ekleyin. Bir hafta boyunca bu çaydan günde 3 kez için. Ayrıca yemekten sonra rezene tohumu çiğnerek semptomları hafifletmeye yardımcı olabilirsiniz. Meyan tozu sıcak sükürü Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı meyan tozu ekleyin. 10 dakika boyunca demlendirin ve süzün. Bir hafta boyunca bu çaydan günde 2 ya da 3 kez için. Ayrıca günde 3 kez 250 ya da 500 mg meyan kökü özünü kullanabilirsiniz. Başka bir ilaç alıyorsanız bunu kullanmadan önce doktorunuza danışın. Çiğ patates ılık su 2 adet çiğ patates soyarak rendeleyin. Ardından bir kaşık ya da süzgeç ile suyunu çıkarın.